Arkadaşlar merhabalar ee, şu an videoya geçmeden önce bir şeyler söylemek zorundayım. Şimdi ben sonucudan disguise alacağım. O yüzden ee, bu videoya like atıp kanala abone olmanızı gerek. Konuşmayı ikinci yapışım çünkü ilk yaptığımda mikrofonum kapalıymış. Bir baktığım videoda ben de Like ve abone istemediğim için birazcık utanıyorum ama bak buradan da bunlara selamlar. Hadi videoyu izleyin. Cinsiyet değiştirmişim <gülüyor> odasını satayım. Arkadaşlar merhabalar. E, <gülüyor> bu skin'i var ya kesin Arda yaptı ya. Biz onun skin'i Yusuf yaptık ya. Neyse koston. Bu skin sayesinde oyunu kazanacağız. Çünkü kadın el kalkmaz. Oğlum bak video yaptım. E, o ee, videoya telif atan güzel kardeşime buradan seslenmek istiyorum. Senin ben ağzına sıçayım dersen, Bu adı, videoyu da atabilir Evinip, aha bir şey diyeceğim. Abi su veren bir tane kit yok o yüzden ben donuz binicisi verdim Aldım. Ben de aldım onu o, Rekt yersek adı, adı, adı. biner kaçarız anasınıza Ne yapıyoruz tamam mı? Sonra tekneye oturup bir daha kalkmıyoruz Kalktığımızı görürseniz dislike atın diyecektim de Kostum biz ortaya nasıl geçtik? Arkadaşlar e, Bir gözünüzü kapatırsanız biz bir ortaya gidin <gülüyor> Ben çok erken konuştum <gülüyor> Bek bek bek bek ben yol yapacağım Bek ben yol yapacağım bek, yol yapacağım. bek yapacağım. Ha gayret Kostum ha gayret 3 gün sonra varacaksın ortak <gülüyor> <gülüyor> Adi, i̇şte geliyor. <gülüyor> Özel abi hadi git bakayım yürüme. Anılıyor İyi Arkadaşlar bakın bu Erkan e, lakabıyla bildiğiniz X Black YouTube kanalını sattı. Neden sattığını da söyleyeyim. E, asker olmak istiyormuş, subay olmak istiyormuş. O yüzden harp okuluna gidecek anasını satayım. O kadar dedim vazgeçirmeye çalıştım. Erkan dedim gel dedim yol yakınken geri dön dedim. Gel dedim beraber FETÖ'cü olalım dedim. Sizin patates soysun akşama kadar aklı başına gelsin. Bu arada arkadaşlar benim ESC tuşum bozuldu ben oyuna girmeyeli. ESC'yi kullanamıyorum. O yüzden ne yapacağım ben? Kostum videoyu bitirince bana bir DDoS atsana nasılsın efendim oyun kapansın. Ben oyunu kapayamıyorum çünkü. Örs <gülüyor> videosunda benim bir e, MLG deneyip yapamamıştım. Oradan sonra bana çok güzel e, taktikler verdiler. Şimdi o taktiklerle ortaya gireceğim inşallah. Kardeşim ben de atmayın yumurta artık. CHP mitingi mi burası? Giriş çıkışları gelme işte gelme. Ben o hatayı yaptım bir senattir bunu kemiriyorum burada. Deniyorum. Oğlum adam beni havada... <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğim şeyi yaptı Sonra e, bir anda e, bir şeyler yaşandı Sonra benim sandalyemin arka tekerleği çıktığı için Ben geriye doğru taklatmak zorunda kaldım Sonra o tekerleği takarken Bir tane tekerleği de ben çıkarttım Yani şu an beni ayak tutan 3 tane tekerlek var Ansızın bir gürültü koparsa bir şey olursa Anlayın ki ben yerde e, Karıncalırsa yorulacağım Ben ne diyon oğlum anasını satayım şunlara baksana 5 kişi daha gelseler benim bilgisayara götürmeyeceğiz sen düşmüşsün yani şeyden, indir o, Otoparktan... Anladım, ya şeyden iner <gülüyor> oturaktan o toparktan. Ay oğlum biz varız. Tak takımca salak. Seninle dalga geçecektim. Geri zekalı nasıl düştün diye. Baktım peşinden ben de geliyorum. Arda sen seninle gırdın ya. Aman tanrım ADAM geldi. Diyorum <gülüyor> adam <gülüyor> adımı aksına hoşum. Allah! seni ömür yor lan. Oğlum ben eyalet değiştirdim sen niye saldırıyorsun orada? E Ben ne yapacağım bu kadar canlı şuraya bak Bergama şaladisi yaptım ortayı. Allah sana. Onun abluğu bu ne? Yardım etsin. <gülüyor> Aa Ben sıçtım, anımsadım sıç. Onun abluğu. Uğur kılıç yaptım lan, kılıç yaptım ama mana vurdur canma ya. Abi nasıl nasıl yardım ya mu? nasıl burada nasıl gitmiyor ya? Peygamber duası mı aldın ya? Abi her şeyden geldik. <gülüyor> bir tanesi kestirmeden geldi ama yemezler. Bir yerden başlamak lazım dostum. Hadi Akan adam geliyor, adam geliyor. Arkama sıçarım şimdi. Bak çiz oğlum neyse işte. Ya Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Lan ekmeği mi bastım lan ben? Çocuk ne yapıyor? <gülüyor> Amacı ne yapıyorsun? <gülüyor> ya şunun ikimiz de bak gel. Gidek üstüne atlayıp öyle. Hava saldırısı. <gülüyor> Adım hava saldırısı atlasın <gülüyor> herhalde. Eee ben naneyi yemedim mi <gülüyor> şimdi? <gülüyor> Ananı! <gülüyor> vurma vurma vurma vurma. Tamam şimdi lan. Lan <gülüyor> tekne değiştirdim. Alım, buna mı saldırıyoruz? E, lan, karşısına kim çıkarsa kostunu saldır. Ama ben köşede sıkıştım. <gülüyor> Battım ben bat. Adam, ya kapatıyor, arda vuruyorum ben kaçmadan. Kim <gülüyor> yapıyor bana? Oğlum adam gelmiyor ya, hadi ya. Lan, tekne. Hop <gülüyor> <gülüyor> Ben karaya oturdum şurada bak, onu al kullan.